Hadi güzel arkadaşım ellerini durula Durula Mi? Sabah erken uyandım, kendimi banyoya attım, aldım elime lifimi, her temiz oldum, yıkandım. Yemeklerden önce ve de sonra, diş fırçalamadan önce tuvaletten sonra, çiyesinlere mi dokundun? Yine sonra, öksürdün mü, hapşırdın mı? Yine sonra, ellerine baktın, bir şey yoksan mı? Küçüktür bakteriler, göremezsin. arkadaşı ellerini, ellerini durula Ellerini sabunla Hadi güzel arkadaşım ellerini durula Durular durular Doktorman tür bakteriler göremezsin sonra. Ol bak, çabuk. El yıka, durula. Ellerini yıka. Hadi güzel arkadaşım ellerini durula. durula.